Merhabalar 20 Ekim 2021 tarihinde Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu videoda bu dolunayın açılarını konuşacağız, etkilerini konuşacağız. Aynı zamanda burçları neler bekliyor, bu dolunay anında diğer gezegenlerin kombinasyonları neler bunlardan bahsediyor olacağız. Haftalık yorumlarda çok kısaca Koç dolunayından bahsetmiştim aslında haftanın bütününü ele aldığımız bir e, dolunay ama... Bunun için ayrıca bir video çekmek gerekli diye düşündüm. Dolayısıyla bu dolunaya dair hem burç yorumlarını hem de e, uzun uzun genel olarak e, bizi bu dolunay sürecinde neler beklediğini ifade edeceğim. Biraz burç yorumlarını kısa tuttuğumdan e, yakın arkadaşlar olmuş. O yüzden bu video içerisinde mümkün olduğunca daha detaylı bir şekilde burçlardan da bahsetmek istiyorum. Ama lütfen e, baştaki genel yorumu dinleyin. Çünkü e, en kapsamlı yorumu bu şekilde yapıyorum. Hem yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, güneş burcunuzu bilmiyorsanız. Kolektif olarak bu dolunaydan nasıl etkileneceğimiz de aslında bu baştaki metinden al. Anlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz 4 aylık dönemde retrolar sürecinde yaşadıklarınızı yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum tabi videoyu beğenirseniz beğene tıklayabilirsiniz beğenmezseniz beğenmeye tıklayabilirsiniz orada e, takdir artık sizin evet ben hemen koç dolunayına e, giriş yapıyorum dediğim gibi koç dolunayı 27 derece koç burcunda öğle saatlerinde yani akşama doğru e, ikinci saatlerinde meydana gelecek arkadaşlar e, Türkiye'de ve e, koç burcunun yükseldiğini görüyoruz aynı zamanda ve yükselen derecesiyle de kavuşum yapan bir dolunaydan bahsediyoruz e, tabi biliyorsunuz ekim ayının başlangıcında terazi burcunda bir yeni ay meydana gelmişti ve burada kironun etkileri çok sert bir şekilde ortaya koymuştu yani biraz sert bir yeni aydı aslında normal yeni aylara nazaran baktığımızda evet bazı yeni başlangıçlar oldu bazı uyanışlar oldu Merkür de pozisyondaydı eskiye dair yeni bir farkındalık da geliştirdik ancak e, bu dolunayla beraber özellikle bu ikili ilişkiler meseleleriyle alakalı kafamıza takılan mevzularla alakalı bir netleşme yaşayacağız e, bir toparlanma yaşayacağız o e, kafa karışıklığı o savrulma hali e, büyük oranda hallolacak gibi gözüküyor tabii ki bakacağız açılarına sert açıları da var destekleyici görünümler de var bunlara değiniyor olacağız. Öncelikle Koç burcunun yükselmesi ve Dolunay'ın hemen yükselen çizgisiyle kavuşumu ve 1-7 aksını tetikliyor oluşu ve ASC ve DC noktasını özellikle burada yani yükselen ve alçalan noktalarını tetikliyor olması buradaki bireysellik ve özellikle kolektiflik arasındaki ilişkiyi vurguladığını göstermekte. Yani ben ve biz kavramını vurguladığını gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikili ilişkiler yine gündemi ancak bu defa iki bir ilişkilerdeki bireysel tavrımız, bireysel isteklerimiz ve kendimizi ifade etme biçimimiz ön planda. Yani geçtiğimiz Yeni ay içerisinde özellikle ikili ilişkilere dair karşımızdaki insanın tavırları, karşımızdaki insanın tutumları veya ilişkinin gidişatına yönelik bir takım hamleler yapmak zorunda hissettiysek kendimizi. Artık bu süreç itibariyle yapmak istediğimiz şey o ilişki içerisinde bireysel olarak var olabilmek ve kendi isteklerimizi, kendi beklentilerimizi ilişkiye bir şekilde entegre edebilmek. Evet burada Koç burcunda meydana gelen bu dolunayla beraber özellikle tartışmaların, birtakım aksiyonların ortaya çıktığını da gözlemleyeceğiz. Sağlık anlamında da dikkatli olunması gereken bir süreçte olacağız. Kazalara, yaralanmalara açık olabiliriz. Özellikle fiziksel olarak kalıcı bir iz bırakacak hasarlara yönelik daha temkinli olunması gereken bir süreçte olacağız. Zira dolunayın tam karşısında Mars ve şans noktası Güneş aynı zamanda e, kare görünümü yapan bir plüto var. Yani dolunayın mars Plüto karesini tetiklediğini ve gökyüzünde bir tek kare açık alıp oluştuğunu görüyoruz. Bu durumdan ötürü duygusal patlamaların yoğun bir şekilde yaşanacağı artık eğri doğru ne varsa bunun çok da tepkisel bir şekilde ortaya konulacağı bir dolunaydan bahsediyoruz. Yani netleşiyoruz. Bir şekilde artık belirsizlikler son buluyor. Ama bu belirsizlikler son bulurken ortam biraz gergin olabilir kırıp dökebiliriz veya kırılıp dökülebiliriz arkadaşlar. Özellikle bu noktada şans noktasının güneşle kavuşumu, ilişkiler anlamında bir takım şansların fırsatların duygusal tepkiler e, dolayısıyla kaçırılabileceği anlamına da geliyor. Dolayısıyla burada aşırı dürtüsel, aşırı tepkisel davranışlar göstermeden önce gerçekten karşımızdaki insanın bizim için ne ifade etmiş olduğunu e, yeniden gözden geçirmemiz yerinde olacak gibi de gözüküyor açıkçası. ile bu yükselenin kare yapıyor oluşu da özellikle geleceğimizle alakalı alacağımız kararlarda artık sil baştan başlamak istediğimiz konulara dair net ve Keskin adımlar atacağımızı gözlemliyoruz Tabii ki dolunaylar biraz daha duygusal dünyamızı etkileyen gökyüzü hadiseleridir Dolayısıyla dış dünyada bunu tezahür ettirmeyebiliriz. Kendi içimizde bir takım e, depremler olurken bunu belki de dış dünyaya çok fazla yansıtmayabiliriz. Ancak burada dolunayın tam olarak yükselen çizgimizde meydana geliyor olması ise e, bu durumun bir şekilde dış dünyaya da sirayet edebileceğini göstermekte açıkçası. Bu dolunay süresince gereksiz bir takım cümleler sarf edilebilir, kırıcı bir takım cümleler sarf edilebilir. Bunun yanı sıra bir takım duygusal hezeyanlar da yaşayabiliriz. Ee, sanki artık belli bir noktaya kadar bir takım şeylere sabretmişiz, dayanmışız, katlanmışız. Ve artık öyle bir noktaya geliyoruz ki ufacık bir şeyde patlayacak, dayanamayacak, artık silip süpürecek vaziyete geçiş yapıyor olacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Ancak dediğim gibi biz bu şekilde davranırken karşı taraftaki insanın da egosal tavırları ve tutumları olayı daha çok hararetlendirebilir. Ve biz de artık sanki duygusal manada kendi geleceğimize dair somut ve net keskin bir adım atmak mecburiyetinde hissedeceğiz gibi gözüküyor kendimize arkadaşlar. Tabi tüm bunların yanı sıra Dolunay'ın aynı zamanda Jüpiterle ile güzel 60'lık bir açısı var. Burada özellikle bir takım alanlarda şanslı olacağımızı da görüyoruz. Özellikle bir takım sıkıntılar yaşıyorsak bunu dostlarımızla arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Geleceğe yönelik bir takım motivasyonlar, hayaller ve umutlar bizi tekrar ayağa kaldırabilir. Kariyerimizle alakalı güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Geleceğe umutla bakacağımız, bir şekilde artık şansımızın döndüğünü hissettiren duygusal gelişmeler de yaşayacağa benziyoruz. Bu süreçte topluma karışmak, insanlarla haşır neşir olmak, yeni insanlar tanımak, hayal kurmak oldukça iyi gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu dolunayla beraber uzun zamandır sabrettiğimiz, sınandığımız, mücadele etmiş olduğumuz konularla ilintili olarak Artık tahammülsüzleşmeye başlıyoruz. Zaten Koç Burcunun enerjisi e, artık e, harekete geçen, aksiyon alan, cesaret gösteren, hatta bazen agresifleşen, savaşçı bir enerjidir. Burada Koç Burcunun 27 derecesine kadar ilerlemiş olan ayın konumuna baktığımız zaman belli bir seviyeye gelmiş olduğumuzu, artık pişmeye başlamış olduğumuzu ve kaynama noktasına e, yaklaştığımızı gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, aşırı tepkisel olmaktan geri durmalıyız. İnsanların da sabrının taştığını düşünerek şansımızı fazla zorlamamalıyız gibi gözüküyor. Ama bazı bitişler, bazı sonlanmalar ve bazı kırılmalarda tabii ki biz ne yaparsak yapalım yaşanacak gibi gözüküyor. Özellikle haritalarında koç, oğlak, yengeç ve terazi burcu dizilimleri fazla olan arkadaşlar 20 ile 30 derece arasında gezegen dizilimleri olanlar bu etkiyi çok sert bir şekilde hissedebilirler. Evet bunlar meydana gelirken aynı zamanda parasal anlamda kadarsal bir döngüden de geçtiğimiz süreçler söz konusu. Kuzey ay düğümü ve Lilith haritanın ikinci evinde kavuşumda bunun yanı sıra Vertex ve Merkür de altıncı evde kavuşumda aynı zamanda Satürn'e güzel bir görünüm yapıyorlar. Yani hava gruplarında aynı zamanda güzel bir hava üçgeni kombinasyonu yaşandığını görüyoruz. Vertex ve aynı zamanda ay düğümlerinin bu yaşanan şanslı etki nazarında bakıldığı zaman kadersel bir sürecin içerisinde olduğumuzu da gösteriyor. Ee, daha çok bu etki sanki kariyerimiz, itibarımız, maddi durumumuz, olanaklarımız alanında yaşayacak gibiyiz. Belki çok iyi bir iş arkadaşı, belki çok iyi bir iş teklifi, belki bize destek olacak, yardımcı olacak birinin varlığı e, bize kalıcı ve istikrarlı bir gelecek tayin etme noktasında umut edebilir gibi gözüküyor. Zira burada eski parasal alışkanlıklarımıza, kazançlarımıza veya mesleki yaklaşımlarımıza dair bazı takıntılarımız ve bağımlılıklarımız olabilir. Aynı zamanda Venüs'ün e, güney Ay bir de 8. evde kavuşumda olduğunu görüyoruz. İnsanlardan beklemekten e, veya insanlardan e, bir şekilde yardım istemekten de imtina etmemiz gerekiyor. Kendi başımıza bir şeyler yapabileceğimizi kendi başımıza da harekete geçebileceğimizi ve farklı insanlarla aslında işbirliği kurabileceğimizi de hissettirecek bir değişim olacak gibi gözüküyor. E, bunun yanı sıra tabii ki burada aşk ilişkileriyle de alakalı e, bir takım karmik durumlarında aktif olacağını söyleyebiliriz özellikle venüs Neptün karesi de anın enerjisinde kesinleşmiş vaziyette dolayısıyla burada ikili ilişkilerde bazı aldanmalar aldatmalar kandırmalar ve kandırılmalar da aktif olacak gibi gözüküyor gizli ilişkiler karmik ilişkiler bağımlılıklar saplantılar bu noktada çalışabilir gibi bazı dürtülerimiz bazı düşüncelerimiz hayal dünyamız bizi zaman zaman bu tarz hengameli ilişkiler modeline de sürükleyebilir gibi gözüküyor. Özellikle değişken burçların bu noktada e, daha sert etkiler alacağını görüyoruz. Yani balık, yengeç, pardon balık, e, başak ikizler ve yay burçlarının özellikle 15 ila 20 derece arasında gezegen dizilimleri bulunanlar e, buradan sert etkiler alabilir. Biraz e, ortam kaotik açıkçası e, sert etkileşimler var, keskin etkileşimler var. Ama artık olaylar yavaş yavaş Kasım ayına doğrayabilirken netleşmeye başlıyor gibi de gözüküyor. Eğer fırsat bulursam zaten Kasım ayı burç yorumlarında sizlerle paylaşıyor olacağım oldukça önemli etkileşimler olacak arkadaşlar ve sanki bunun ilk adımlarını artık koç dolunayla beraber atıyor gibiyiz tabi tüm bunlar meydana gelirken aynı zamanda gökyüzünde mistik dörtgen açısının oluştuğunu da görüyoruz kiron venüs güney ay düğümü kuzey ay düğümü lelit ve merkür kavuşumu arasında yani kadarsel anlamda aslında şanslı bir sürece giriyoruz arkadaşlar bazı kontrolden çıkmış durumlarla karşı karşıya kalabiliriz özellikle bazı kayıplar verebiliriz bazı korkularımızla yüzleşebiliriz bazı yargılarımızla yüzleşebiliriz bu süreç itibariyle ama sanki bizi tekrar ayağa kaldıracak yeni bir düzen yeni bir rutin maddi anlamda yeni kaynaklar bize özgüven getirecek yeni insanlar belki de yeni aşklar yeni işler bu tarz etkileşimler açısından da aslında şifalandığımız iyileşmeye başladığımız bir süreçte aktif yani bir tarafta bir şeyler yıkılırken bir tarafta da bir şeyler sanki kadersel olarak yapılanmaya başlıyor gibi gözüküyor açıkçası Evet bu dolunaya dair anlatmak istediklerim bunlar biraz karışık olmuş olabilir koç enerjisi ile beraber çok hızlı hızlı anlattım e, otomatikman o enerjiye entegre oluyoruz e, umarım her birimize güzellikler getirir güzel başlangıçlar getirir diyelim şimdi koç burcuyla bakalım başlayarak e, bu dolunay süresinde sizleri neler bekliyormuş kanalıma abone olmayı unutmayın ben hemen koç burcuyla başlıyorum merhaba sevgili koç burçları burcunuzda meydana gelecek olan dolunayın etkilerinden bahsedeceğim Öncelikle 27 derece Koç burcunda meydana geldiği için doğum haritanızdaki evi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Boğa burcunda dinlemeniz gerekebilir. Eğer bu yorumum sizinle uyumlanmıyorsa bir sonraki Burcu'da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet 27 derecede Koç burcunda bir dolunay meydana geliyor. Tam karşısında Terazi burcunda yani 7. evinizde Güneş'in ve Mars'ın kavuşumu söz konusu. Burada özellikle ikili ilişkilerle alakalı bir takım hızlı gündemler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Artık ilişkinin akıbetiyle ilgili e, bir takım duygusal tamamlanmalar ve kararlar aşamasına gelecek gibisiniz sevgili Koç burçları. Bunun yanı sıra Plüto'nun karesi de var 10. evinizden. Dolayısıyla bu ilişkinin geleceği var mı? Bu ilişki beni ileriye taşıyacak mı? Veya ben bu yola girmeli miyim? Veya devam etmeli miyim? Gibi soruların cevabını bulmaya başlayacağınız. E, belki de bu konuda Takım tartışmaların yaşanacağı bir dolunay olabilir. E, açıkçası biraz duygusal hezeyanların fazla olduğu bir dolunay olacağı benziyor. E, sizin karşı tarafın agresif tavırlarına rağmen e, durumu idare edebilir pozisyonda olmanız gerekiyor. Çünkü geleceğinizle alakalı çok radikal bir durum ortaya çıkabilir sevgili koçlar. Yine de güzel bir dolunay olmasını dilerim. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları, Koç Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelen Dolunay'dan bahsediyoruz. Öncelikle son derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki Burcu'da dinlemek gerekebilir. Doğum haritanızda hangi eve denk geldiğini lütfen dikkat edin derim. Şimdi e, bu dolunayın açılarını birlikte değerlendirdik zaten. Sizin haritanızda 12. ve 6. ev aksını tetikleyecek bu dolunay aynı zamanda 9. evden de bir kare görünüm meydana geliyor. Burada özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim e, sevgili Boğa burçları. E, bazı sağlık problemleri bu dönemde nüksedebilir, bağışıklığınız düşebilir, uykularınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Bir şekilde temponuzun yoğun olduğunu, rutininizin yoğun olduğunu, çalışmanızın fazla olduğunu görüyorum. Koşturma arkanızın fazla olduğunu görüyorum sakarlıklara karşı da tedbirli olmanız gerekebilir yani bir yerlere sürekli bir acele halinde ilerliyor olabilirsiniz o yüzden sağlığınızı ihmal etme ihtimali söz konusu bunun yanı sıra iş yerinizden gizli düşmanlıklar ve çıkılacak seyahatlerde ileriye dönük plan ve programlarda bazı arkanızdan çevrilen işlerde söz konusu olabilir ve siz bunlarla yüzleşebilirsiniz e, o yüzden bu alanda çok fazla fikirlerinizi, hedeflerinizi insanlarla paylaşmamaya çalışmanız yerinde olacak gibi gözüküyor. Bunu önceden baltalamaya çalışan insanlar olduğu gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz bu dolunayda. Sizin biraz daha kendinizi dinleyerek, olayları biraz daha sakinleştirerek ilerlemeniz yerinde olacak gibi gözükmekte. Güzel bir dolunay süreci diliyorum sizlere. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Son derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcun etkileri de sizin haritanızda çalışıyor olabilir. Eğer haritanızı biliyorsanız ona göre dinlerseniz daha yerinde olacaktır. Öncelikle bu dolunay 11. evinizde meydana geliyor. 11. ev 5. ev ve bunun yanı sıra 8. ev aksını tetikliyor. Parasal konular gündeme geliyor gibi bu alanda. Burada sanki kariyer gelirleriniz, gelecekle alakalı beklentileriniz, risk aldığınız konular. E, bu alanlarda bir takım e, mevzular ortaya çıkabilir ve netleşebilir gibi gözüküyor. Sanki maddi anlamda ciddi bir dönüşüm sürecine girecek olabilirsiniz. Ortaklı bir işe girecek olabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra aşk hayatınızla alakalı özellikle arkadaş çevrenizden veya aynı iş grubundan, aynı sektörden e, yaşanabilecek aşk ilişkileriyle alakalı bir e, tamamlanma veya bir e, ortaya çıkma durumu söz konusu olabilir. Belki arkadaşlarınızdan birinin sizden hoşlandığı gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Böyle bir güçlü enerji var açıkçası. Terazi burcundaki Güneş-Mars kavuşumu e, yeni aşk potansiyellerini de tetikliyor gibi gözüküyor ve aynı zamanda Plüton'un 18. evden geçmesi e, bu durumun biraz kaotik olabileceğini de göstermekte. Bakalım sürprizlere hazır olun diyelim. Yaşadıkları Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Öncelikle 27 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burçla da uyumlanabilirsiniz. O alanları da dinlemenizi tavsiye ederim. Doğum haritanıza hakim değilseniz. Evet Koç Burcu sizin haritanızın köşe noktalarını tetikleyecek. Dördüncü ve onuncu ev aksında bir hareketlenme söz konusu. Onuncu evinizde meydana geliyor bu dolunay. Ama aynı zamanda dördüncü evinizde de Güneş Mars kavuşumu var. Ve bunun yanı sıra yedinci evinizde de Pluto karesiyle bu dolunayı tetikliyor. Burada özellikle evli olan yengeç burçlarının biraz daha dikkatli olması gerektiğini söyleyebilirim. Aile içinde bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Evliliğinizde belki anne babanızla, ebeveyn Dengelerinizle alakalı bir problem ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Tüm bunların yanı sıra kariyer hayatınız, ev düzeniniz, karşı taraftan beklentileriniz arasında bir çelişki olabilir ve bir takım fedakarlıklar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ve iki arada bir derede kalmışlık hissi sizi fazlasıyla yorabilir gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Burada dengeleri iyi tutturmaya çalışmanız yerinde olacak. Aksi halde bir tarafı yapayım derken diğer tarafı kırıp dökebilirsiniz. O yüzden daha temkinli olması gerekiyor gibi e, düşünüyorum. Umarım güzel bir süreç olur sizler için. Yorumlarda yaşadıklarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. E, Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Tabii ki bu dolunay 27 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burçla da uyumlanabilirsiniz. Eğer doğum haritanıza hakim değilseniz e, o kısımları da dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, bu dolunay sizin yükseleninize güzel bir açı yapıyor esasında. Ateş grupları arasında güzel bir etkileşim olacak. Bunun yanı sıra 9. evinizde meydana gelecek bu dolunay ve 3-9 aksını tetikliyor olacak. Aynı zamanda 6. evinizden de bir kare görünüm oluşturacak Plüto e, etkisi. Burada özellikle iş hayatınızda alınacak haberler, kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler çıkılacak seyahatler alanında bir takım gündemler var. E, haber trafiğiniz çok aktif gözüküyor açıkçası. Ee, bir şekilde çok aktif bir şekilde trafikte de vakit geçirebilirsiniz. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Birileriyle görüşmeniz gerekebilir. Belki sosyal medyayı çok fazla kullanabilirsiniz. İş ortamınızda bir takım hareketlilikler var. Bazı dedikodular da bu süreçte açığa çıkabilir gibi gözüküyor. Ee, bu hengameli durumdan kendinizi biraz sıyırmanız yerinde olacak gibi gözükmekte. Bazı radikal kararlar almaya da başlayabilirsiniz hayatınıza dair. Özellikle çevrenizdeki laf kalabalığından çok fazla sıkılmış olabilirsiniz ve uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığa da biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Mental olarak zihninizi çok fazla yorarsanız bağışıklığınız düşebilir gibi sevgili Aslan Burçları. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları koç burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın 8 evinde etkili olacak ikinci ev 8 ev ve 5 ev alanlarında bir tekare kare görünüm oluştuğunu görüyoruz tabi koç burcunun 27 derecesinde meydana geldiği için özellikle bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemenizi de tavsiye edeceğim. Burada ikinci ev, sekizinci ev ve beşinci ev bağlantısına baktığımız zaman parasal gündemlerin ön plana çıkabileceğini görüyoruz. Maddi anlamda bir takım riskler aldıysanız artık bu durum sizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra gündeminiz maddiyatta ise burada bir takım gizli konular, aşkla alakalı meseleler, özellikle cinsellikle alakalı meseleler, tutkular çok fazla ön plana çıkabilir gibi de gözükmekte. Kendi değerinizi, kendinize duyduğunuz güveni tekrar sorguladığınız durumlar ortaya çıkacak sanki. Belki gizli bir aşk konusu gündeme gelebilir. Bu durum açığa çıkabilir. Veyahut e, bir takım spekülatif durumlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Çok fazla risk almamaya çalışın derim ama bir takım keskin kararlarda alınacak gibi gözüküyor. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Öncelikle doğum haritanıza hakim değilseniz son derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcu da dinleyerek daha sağlam bir yorum elde etmiş olursunuz. Şimdi e, terazi yükselen burçlar için özellikle önemli bir dolunay olacak. Çünkü e, 7. ev 1. ev bunun yanı sıra... 4. ev tetikleniyor. Dolayısıyla sizin hayatınızda da bir takım kritik olayların ceryan edebileceğini söylemek oldukça mümkün olacaktır. Burada aile yaşantınız, evliliğiniz, yuvanız, ebeveynlerinizle alakalı bir konu gündeme geliyor gibi. Özellikle partnerinizin hayatında yaşanan bir tamamlanma, bir kapanış veya ilişkinizde yaşanan bir kopuş veya artık duygusal bir patlama süreci... Bazı kararlar almaya zorlayabilir sizi ve partnerlerinizi gibi gözüküyor. Siz de her zamankinden daha sert, daha net ve daha keskin tavarlar içerisinde de olabilirsiniz. E, durumu idare edebilmek adına özellikle e, biraz daha alımlı olmaya gayret göstermeniz gerekecek gibi gözükmekte. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sizler için söyleyeceklerim bu kadardı. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Akrep burçları. Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Tabii bu dolunay son derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcunda dinleyebilirsiniz. Doğum haritanızdan e, dolunayın yerleşmiş olduğu ev sistemi farklı olabilir. Eğer doğum haritanızı hakim değilseniz. Evet, Koç burcunda meydana gelen bu dolunay haritanızın 6. evini etkiliyor olacak. Şayetiniz sağlığınız, günlük rutinlerinizle alakalı bir gündem ortaya çıkıyor. Bir netleşme söz konusu oluyor sanki. Aynı zamanda 12. evde Güneş-Mars kavuşumu ve bunun yanı sıra Oğlak Burcu'nda 3. evinizde de Plüton'un karesi söz konusu gibi gözükmekte. Burada bir haber alabilirsiniz. Özellikle iş hayatınız veya sağlığınızla alakalı bir haber alabilirsiniz veyahut bir karar almak zorunda kalabilirsiniz. Hatta birçoğunuz belki bir anlaşmada imzalayabilir, yeni bir işe de girebilir. Ancak bu işin bir takım sorumlulukları, bir takım zorlukları da olabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda e, bu işe girmenizi istemeyen, arkanızdan size sinsice düşmanlık yapan insanlar da olabilir gibi gözüküyor. Biraz güçlü düşmanlarınız olabilir bu süreç itibariyle ve siz bunların farkında olmayan ama bir takım fırsatlar da çıkacak ve bir karar almanız gerekecek gibi gözüküyor. Özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz yerinde olacaktır sevgili akrepler. Evet yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, esasında bu dolunay sizi destekliyor sevgili yaylar. Ancak 27 derecede meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcuda dinleyerek daha net e, öngörüler sağlayabilmiş olursunuz. Eğer doğum haritanıza hakim değilseniz. Evet Koç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 5. evinde etkili. 5. ev, 11. bunun yanı sıra 2. ev aksları tetikleniyor. Yine maddi konular sanki gündemde özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı veya yaratıcı projelerinizle alakalı bir konu gündeme gelebilir ve artık bu durum netleşebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra çocuklarınızla alakalı bir konu veya aşk hayatınızla alakalı bir konuda ön plana çıkabilir. Sanki bir takım hayalleriniz var, bazı projeleriniz var. Bir miktar risk de almışsınız. Ee, ancak yapabilir miyim, yapamamaz mıyım veya bu işin altından kalkabilecek miyim gibi bir durum da e, söz konusu gibi gözükmekte. E, bu durum olumlu veya olumsuz anlamda netliğe kavuşacak gibi gözüküyor açıkçası. Ufak bir maddi kriz yaşayabilirsiniz. E, çok fazla risk almamanızı tavsiye edeceğim bu süreçte ama sonuç itibariyle yapılması gerekenleri daha net bir şekilde tespit edebiliyor olacaksınız sevgili yaylar. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın 4. evinde etkili ve tabii ki köşe noktaları tetiklediği için oldukça önemli. Ancak 27 derecede meydana geldiğinden bir önceki veya bir sonraki burçta size daha uyumlu gelebilir. Çünkü son derecelerde etkili olduğundan ve doğum haritanıza hakim değilseniz bu şekilde daha net bir öngörü elde etmiş olursunuz. Evet 4. ev dedik. Tam karşısında 10. ev. Bunun yanı sıra burcunuzdaki plütonun karesiyle beraber 1, 4 ve 10. ev aksının bir tek kare açık kalıbı oluşturduğunu görüyoruz. Evet. Kendinizle alakalı büyük bir dönüşüm sürecindesiniz. Özellikle bu dönüşüm sürecinden geçerken Ailevi dengelerin yapıların kökünden değişmesi muhtemel. Ee, belki bir taşınma gündemi, belki bir yer değişikliği gündemi, belki anne baba ebeveynlerle alakalı önemli bir gündem. Belki kariyer hayatınızın dolaylı olarak ev yuva alanınıza tesiri de söz konusu olabilir. Aynı zamanda belki birçoğunuz evlilik kararı alabilir, boşanma kararı alabilir. Yani bir şekilde hayatınızın kritik noktalarına e, etki eden bir durum sanki ortaya çıkacak bu süreç itibariyle. Sevgili oğlak burçları güzel bir süreç olmasını dilerim. Yaşadıkları Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Koç burcunun 27 derecesinde meydana gelen dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ancak son derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcuda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu dolunayla beraber özellikle 3 ve 9 aksın hareketlendiğini ve aynı zamanda 12. evinizdeki plütonun da bu dolmaya bir kare görünümü yaptığını görüyoruz. Biraz daha özellikle manevi alanda yaşayabilirsiniz bu dolunayı e, kendi içinize dönüp özellikle ben hangi yolda ilerliyorum ben doğru bir yolda mıyım kendi amaçlarım kendi ideallerim için uğraşıyor muyum gibi bu tarz sorgulamalar yapacağınız bir e, süreç gösteriyor açıkçası aynı zamanda yurt dışı meseleleriyle alakalı gündemlerde bu dolunayla beraber netleşebilir varsa hukuki bir takım durumlar veya bazı kayıplar veya kafanızı kurcalayan sorunlar bunlarla alakalı da artık netleşmeler söz konusu olarak gibi bir taşınma, yer değiştirme, bir haber alma, bir kontrat veya anlaşma imzalama gibi durumlarda e, bu dolunayla beraber sanki gündeme gelecek gibi e, gözüküyor. Belki de bir çevre değişikliğine gidebilirsiniz sevgili kova burçları. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Koç burcunun 27 derecesinde meydana gelen dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. E, özellikle ikinci ev. 8. ev ve bunun yanı sıra 11. ev tetikleniyor ve burada bir tek açı kalıbı oluşuyor. Ancak koç burcunun 27 derecesinde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki da dinleyerek daha net bir yoruma sahip olabilirsiniz. Eğer doğum haritanıza hakim değilseniz. Evet ikinci ev nedir? Parasal konular sanki kaynaklarınız, gelirleriniz ve giderlerinizle alakalı bir gündem söz konusu. Burada ödemeler, borçlar, e, hızlı para çıkışları e, sanki gündemde gibi ve buna karşılık gelirlerinizde aynı oranda bir artış e, mevcut olmayabilir ve bu durum sizi biraz zorlayabilir ve gelirlerinizi artırma yolunu arayabilirsiniz. E, veya beklediğiniz bir terfi, beklediğiniz bir zam vardır. Tam da beklentileriniz gibi gerçekleşmeyebilir ve bu durumda ufak çaplı bir kriz yaşatabilir gibi. E, bu süreçte yeni bir borç altına girmemenizi tavsiye edeceğim eğer mümkünse tabii ki. Geçmişteki borçların da tekrar karşınıza çıkması mümkün. E, bunun yanı sıra dostlarınız ve arkadaşlarınızla alakalı saklanan, gizlenen bazı durumlar da açığa çıkabilir. Özellikle sırlarınızı niyetlerinize e, bu dönemde güvenip herkese paylaşmayın derim sevgili balık burçları Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Yaşadıklarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu donlayıya dair söylemek istediklerim bunlar bu hafta oldukça sert geçecek gibi zaten haftalık yorumlarda da bahsetmiştim. Bakalım bu donlayı bizlere neler getirecek oldukça keskin ve eee Enerjisi yüksek bir haftaya giriş yapacağımızı söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusasöleci hesabı veya evrenselkadimbilgiyatgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.